Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün ee, videomuzda bir tane tüfek getirdik. 36 kalibre. Kempa diye bir tüfek. Çift kırma. Süper proje diye de geçiyor. Bakalım atışını deneyeceğiz nasıl. 36 kalibre hiç tepmiyor Gayet güzel Biz burada Hedef vurmak değil arkadaşlar Sadece tüfekleri tanıtmak ve görmek Herkese fişek olsun Tüfek olsun Tabanca olsun bunları bilgilendirmek Tepmesi hiç yok Gayet güzel 12 kalibreden Çok çok yani az yani Az önce Zigondor'da attık o bile güzel tepiyor. Bu hiç de etmiyor. Tavsiye ederim tüfek azcıklara. Gayet güzel. Adana'da hayırlı uğurlu olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.